Yusuf Kerim Duman. Oyun çok güzeldi. Mehmet Hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bu programı düzenleyen İskender Başkan'a ve e, Alişey Özdemir'e, Halk Eğitim'den bize yardım eden kişilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İsmim Furkan Soy, ismim Köme Ağaç. Oyundaki rolüm Eren'di. Eren rolünde.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 ...kazanamayanlar ve çocuk yetiştirme rollerinde oynadım. İlk rolümde Bilal Esat adlı kişinin babasıydım. İkinci rolümde kazanamayanlar da kazanamayan bir bireyin çocuğunu canlandırıyordum. Hep beraber çok eğlendik, çok teşekkürler. Muhammed Efe Özdemir rolümde sürekli kursa giden bir evet. çocuk var ve bu yüzden e, hayattan bıkan bir çocuklar. Oyun çok güzel geçti ve e, buradan Mehmet Peşket o, hocamıza çok teşekkür ederim. Ben İbrahimci mahkemeye bakacak. Biz keşte babayı, biz keşte tamirci <gülüyor> oynadık. Yani ağzlanması gerecek. Geldi geçen yaptık. Oyun yaptık. Biz öyle ikinci kez oynuyoruz. Her güzel bir sefer daha tatlı. Yani gayet güzeldi. Ben de Faruk Özgür. Ben de bir rolde babaydım. Bir rolde de aynı şekilde baba ve arkadaşımın oğluyduk. Gayet güzeldi, gayet eğlendik. Gelenlere teşekkür ediyoruz, izleyenlere teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Nihir Türkeş. Bir rolde evin annesiydim, iki rolde de evin kızıydım. Çok eğlendik. İzleyenler umarım çok eğlenmişlerdir. Fatma Niroğuz, Miras Kavgası, Safi Alan ve Yenge ekibinde oynadım. Ee, çok güzel bir çalışma ekibimiz var ve hepsiyle çok güzel bir şekilde hırsla ve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 Ölümüz yalan. izleyelim görelim Anne. Aşkın filmimize gelecek ya. Ee? Ders çalışmaya yaptık. Biz kendimiz gibi plan yaptık. Dedik ki birlikte de dedik. Ders çalıştıktan sonra dedik. Acaba dedik. Film mi izlesek diye düşündük. O da sen izin vermezsen şey yapmayız da sonra geç olur. Aşkın bir zekası olur mu? Lütfen. İzlemeyin filmi. Geç olmasın anne. Bu ya kadar ne da... Türk kızlar? Birbirinde kalıyor mu? Çok önemli bir şey oldu anne. Anne çok önemli bir şey oldu. Çok vallahi önemli bir, oldu. bir şey, oldu. Çok, oldu? Kötü bir şey oldu, oldu. çok kötü bir şey oldu anne. Söyle ne oldu? Anne valla ben çok hızlı gitmiyordum. Ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne acı? Anne bak her şeyi yaptım. Emniyet kemerimi taktım. Aynalarımı kontrol ettim. Debriyajdan ayağımı yavaşça çektim. Sonra bir şöyle bir toz bulutu beyaz. Öldüm sandım. Hava yastığı bu ya.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 sen hiç duymadın mı haberlerde bas, bas bas bağırıyorlar dışarıda asit yağmurları var diye Ya Değil ne asit ne yağmur evin içinde değiliz arabadayız sonuç olarak ne olacak Yok yok çıkamayız Niye Heh elenin elenin kız arkadaşı geldi bizimle tanışmaya Acı bir konuşturtmadın ki ya Evet oğlum ben çok seviyorum artık ne olacaksa olsun Oğlum bana niye söylemiyorsun ya Yem sen bu salatlıkını alsa kız tavlayabildin de anlayamadım Neyse ben bir üstümü de hatta değiştir. böyle daha saniyordur sen Of efendim. değiştir değiştir Değiştirin de değiştirin aynen, aynen. Olurum. Niye benimle sevgili olmak ayıp bir şey mi? Evet. İğrenç hatta. Of saçma sakan konuşmayı bırakın. Bakın ben sizi kızla beraber çay yollayacağım tamam mı? O zaman her şeyi anlatırsın. Kız biraz avele benziyor çünkü. Kesin çaktırır yoksa tamam mı? Başlıyoruz. Merhaba Safiye teyzecim. Merhaba canım. Aa ayakkabılarla girme bak evine getirizlerim.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 Bu kızın eli aya da düzgün. Ne iş var bizim bu salakla? Öyle değil mi benim olaşıma? <gülüyor> ee kızım hoş geldin. Nasılsın? Hoş ee, <gülüyor> oldum. İyiyim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Otursana ayakta kalmayız. İyiyiz iyiyiz. Çok şükür de. Nihilciğim hadi siz aşkınla çay da Ya babam sabir ya. Sen git getir. Ya baba müsamet yardım etsin. Ya ilk günden görümcelik yapma ya. Ayıp ya. ya. İki seferde getirirsin. <gülüyor> Otur kızım buraya. Bizim Orhan'ın nasılsıydı? Erandı mı? Bir keresi okul çıkıp bizi terk etmişti. Sapık sandık. He. <gülüyor> <gülüyor>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 Ha babamın araba tamirci. Nerede? Şurada, şu köşeden. Hmm kardeşler oto. Evet babamdan amcam kardeşler. O yüzden birlikte işletiyorlar diyor. Dükkanın kardeşler. Ya ben şeker kullanmıyorum ya. Sakin ol oğlum. Allah Allah. Lan tamam, siz bu kızla bayağı inan aşağısınız ya. Senin donunda böyle üç beş bir tahta yani ha. Deme benim oğluşum öyle. Köşedeki yerde tamirci demek babam. İyi <gülüyor> güzel. İbrahim Usta. Evet ne oldu? Hayırdır bir geri bir şey mi oluyor? Yok yok bizim olan ya her şeyi de biliyor değil mi? Hey adam çapkına. <gülüyor> adam mı? Yok kızım biz onu demedik. Ozan amcam, ay beraber işletiyorlar ya. Amcam yengemi aldı, öyle bir şey mi var? Nere? Evet. Evet, bir tencere yuvarlanmış kapanmış mı? Ne Helal olsun. Tarzı. Ay ay ama çocuğum. Ay deme, kızım biz öyle sö söylemek istemedik.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 Nehri ders çalıştırmaya geldi aşkım. İyi iyi. Ozan ben gideyim bir şeyler alayım böyle cipsimiz atıştırsın. Biraz da alayım şu kulağına. Arabanın anahtar mısın? Yok baba ya! Böğün erkeği benim. Bir şey alacaksa erkek var bu evde erkek. E abartma yavrum böğrüne geçtin. Bak evde her şeylerimiz var. Hiçbir şey almana gerek yok. Zaten kibileri falan çürüktünüz hep orada. Her şeyimiz var. Geç otur. E, Ozan şey yapalım ya. Madem hep böyle beraber toplandık. Kızım yeni bir araba almışsın cillop gibi. Daha birinci taksitini ödemedim.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 Var. Evet ben de olur demeye çok isterim. Aslında ben size kalmak istiyorum. Benim çok fazla etmek. Ben size kalmak istiyorum. Babam izin vermedi. Acaba siz bir arabayı izin alsanız olur mu? Bizde kalman için de babandan izin alayım. Evet olacak. Bir hatasız uçursunuz. Nereye uçursunuz, zorumuz? Koyun koyunu Koyun koyun, olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur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 Kim geldi oğlum? Yanlış numara ya. Telefon mu oğlum bu? Salak açsana kapıyı. Bunu hastanede kaybettik. Bu değil. Filan bozdun lan. <gülüyor> Baba. Kızım senin ne işin var burada ya? Arkadaşıma geleceğim demiştim ya sana. Ha, Haa o arkadaşım bu muydu ya? Baba aşkının babası. <gülüyor> buyurun buyurun sen. Oğlum abi, niye demiyorsun ben? önceden ya? Merhaba efendim Faruk ben. Ben, ben mi? Önünü oturun nasılsınız? Vallahi iyiyiz efendim iyiyiz sağ olun. Efendim ben asla gelmeyecektim. Gelmeyecektim. Telefonla sizi arayacaktım. Ben ama... de. Ben tam elimi aldım ama arasam mı aramasam hep gararsız kaldım. Ben Hiç çok dettim. Ben çok ettim. Kesin ayolun. Telefonu çıkardım tuş dedim. Ben kızdım. Ben çok kızdım. Hatta belinde kemer izleriyle adım yazdı. Ama bilmiyorum tabii siz olayların ne kadar nakimsiniz ama ben olayların tamamına hakimim. Yani eee bana bütün her şeyi anlattı detaylarıyla. <gülüyor> Bütünün koyun koyun koyun adına mıydı? Yok yok. Hatırlatma. Hatırlatma baba. Tabii çok şey yapmama lazım bir lazım. Tabii tabii. Gençte efendim. Gençlikte normal bir şey. Tabi. Yani ne olur öyle. Şu an ne oluyor ya? Ben sonunu anlatacağım sana. Efendim ben aslında şey demek için gelmiştim. Ee, bir gün daha kalabilir mi acaba? Kalsın kalsın babaya mı olacak <gülüyor> tamam ya. Oğlum, Oğlum yani ne heyecanla belli değil sakinler. Efendim gençler tabii kanlar kaynıyor. Bir önce olsun istiyorlar. Konuş mu lan bu? Onun boyuna denk gelmiyoruz. Yok yok mu öyle lan? Hayır, hayır, hayır. saçmalama öyle ya. konuşuyorlar. Neyse efendim. Ben bunu söylemek için gelmiştim. Ayla da bilirdim ama dedim bir güneyim güzel konuşayım. ayıp. Ben müsaadenizi tamam. isteyeyim yavaştan. Sağolun. Ama şey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 Ne pis muhabbetler ya! Siz nasıl bir gevşeksiniz ay, ya? Ay, ya? Ay, Yok artık! Ya kusura bakma ay, ya. ben sizinle dünün mülün olamam ya. ya! Kardeşim sen ne diyorsun? Ne gevşeydin? Ne ne ne dönüyor kızım bu burada? Ee, Babacım neyi bana anlatacak İ sonra? İstersen sen seninle anlatırız. Bir saniye, bir dakika. Ya siz... Bir dakika. Ne ne dönüyor orada? Fısır fısır fısır. Ne konuşmuyorsunuz ya siz? Ya yeter ya. Ya sıkıldım ya. Her gün arkamdan bir dolap ya. Ya her gün farklı bir iş çeviriyorsunuz ya. Lan şu evde bulduğum huzuru arabada bulamıyorum ya. Yeter sıkıldım ya. Bavluma toplayacağım her şeyimi. Bineceğim arabama gideceğim ya yeter ya Abi sen nasıl arabamadın ya? Senin arabam bende Benim araba niye sen Aha için... abi sende, bu senin arabamın değil mi ya? Aha bak şu bu ya Ne olmuş lan arabamı? Sağa bak şuna Abi şu ilk haline bak ara araba araba <gülüyor> <bin> 3000 çıkardı abi <gülüyor> Eren ne olmuş arabamı bu kim yaptı bunu? Söyle. A A abi onu yaptı zaten. Dedi abi arabayı çarptım yapar mısın dedi yaparım dedim. Bugünü yetişeyim mi dedi. Yetiştirelim dedim yetiştiremedim. Onun için gelmiştim ya. Faruk bak <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sakin ol bak canım geleceğin. Ya bir şey olmaz. Ama, evet. Ya bu da dur lan, ya. Ya bu da dur ya. Gel lan seni. Bu nasıl hale lan?